Rüyada mum görmek ne anlama gelir? Rüyanızda mum gördüyseniz etrafınızdaki insanları aydınlatacağınıza, başınızdaki dertlere çareler bulacağınıza işaret eder. Rüyanızda mum ve şamdanı birlikte gördüyseniz eşinizle veya beraber olduğunuz kimseyle iyi geçineceğinize, hanenize gelecek ekmeğin helal olacağına işaret eder. Rüyanızda mum yaktığınızı gördüyseniz bir dileğiniz olduğuna, dilek tutacağınıza ve bu dileğinizin gerçekleşeceğine işaret eder. Rüyanızda mum üflediğinizi gördüyseniz, çok sevdiğiniz birinin acı haberini alacağınıza işaret eder. Rüyanızda gündüz vakti mum yaktığınızı gördüyseniz, kararlarınızda acele etmeniz gerektiğine, yoksa acı tecrübeler yaşayacağınıza işaret eder. Rüyanızda erimiş mum gördüyseniz, eşinizle problemler yaşayacağınıza, evinizde tatsızlığa, tartışmalara, hatalarınızı kabul etmeniz gerektiğine işaret eder. Rüyanızda farklı renklerde mum gördüyseniz, tanışacağınız birisiyle mutluluğu yakalayacağınıza, evliyseniz problemlerin son bulacağına ya da mutlu bir evliliğe işaret eder. Rüyanızda mum satın aldıysanız, hayırlı haberlerin olacağına, birilerine destek olacağınıza, bazı konularda riske gireceğinize, gerim adım atmayacağınıza işaret eder. Rüyanızda pasta üzerindeki mumları üflediyseniz hayra, iyiliğe, maddi kazanca, mutluluğa, bolluk, berekete, iş hayatınızda kısa bir süre içinde çok mesafe alacağınıza, yüksek bir makama çıkacağınıza, işlerinizden bol kazanç elde edeceğinize, saadetinizin yerinde olacağına, mutlu bir yaşam süreceğinize, yolculuğa çıkacağınıza zor bir kazanca işaret eder. Rüyanızda yanan bir mum gördüyseniz, probleme karşı tedbirli olmak gerektiğine, söndüğünü gördüyseniz işinizi bırakmaya, mumu siz söndürdüyseniz özel hayatınızda sorun yaşayacağınıza, yanan mumu elinize aldıysanız sıkıntıya, sorunlara işaret eder. Rüyada bunun karaması ne anlama gelir? Rüyanızda burnunuzun kanadığını gördüyseniz, mutlu olacağınıza, sıkıntılardan kurtulacağınıza, fazla kanadığını gördüyseniz şanssızlığa, kısmetinizin kapanacağına, başarılarınızın önüne engeller çıkacağına işaret eder. Rüyada başka birisinin burnunun kanadığını gördüyseniz, sevdiğiniz birisinin yaşamında hayırlı olaylar ile karşılaşacağına işaret eder. Rüyanızda bir kaza ile burnunuzun kanadığını gördüyseniz, yaşanacak olan bir sıkıntıya, sorunlara, işinizde verimin azalacağına ve parasal anlamda azalma yaşayacağınıza, Aksiliklerin peş peşe gelmesi yüzünden sinirli bir ruh hali içinde olacağınıza, ailenizle aranızda parasal konularda çıkacak tartışmalı ortamlara işaret eder. Rüyanıza bitmeyen bunun kanaması gördüyseniz, parasal kayıtların uzun zaman bitmeyeceğine, önlem alamamanız halinde iflasa kadar varacak büyük bir sıkıntıya, yaşamdan beklentilerinizin elde edemeyeceğiniz bir döneme gireceğine, hayal kırıklıkları olacağına, psikolojik anlamda destek görmeniz gerektiğine işaret eder. Rüyanızda kavga ederek burnunuzun kanadını gördüyseniz yakın bir arkadaşınıza tartışma yaşayacağınıza, kontrolü kaybedeceğinize, kırıcı olacağınıza ancak daha sonra sakinleşerek daha olumlu bakacağınıza bu dönemde sakin olmanız gerektiğine işaret eder. Rüyanızda burn ameliyatı olduysanız maddi olarak bir yükten kurtulacağınıza, sizi çevrenizde kullanılan birilerin olduğuna işaret eder. Rüyanızda burnun kanaması görüp bayıldıysanız, kazandığınız paraların sizi sarhoş edeceğine, bazı hatalar yapacağınıza, sonra ayaklarınızı yeniden sağlam basacağınıza, rakiplerinize karşı bir zafer kazanacağınıza işaret eder. Rüyada kanayan burnunuza tampon yaptığınızı gördüyseniz, parasal boşlukları kapatacağınıza, yeni kaynaklar bulacağınıza, iş konusunda iyi haberler alacağınıza işaret eder. Rüyada boy abdesti almak ne anlama gelir? Rahatlamaya işarettir. Her türlü sıkıntıdan uzak bir yaşama işaret eder. Eğer su temiz ise hastalıkların düzeleceğine, sıkıntıların sona ereceğine, fani işlerinizin yolunda gideceğine işaret eder. Kirli bir su ile boy testi aldıysanız başınıza gelecek uğursuzluklara, borca gireceğinize ve uzun sürecek bir derde bulaşacağınıza, kötü işlere gireceğinize ancak bereketi olmayacağına işaret eder. Rüyanızda soğuk su ile boy abdesti aldıysanız çok büyük bir tehlike geçireceğinize ve sıkıntılı günler yaşayacağınıza, yakın zamanda devlet işlerinde türlü aksilikler olacağına, aile huzurunun bozulacağına, rüyanızda mevsim kış ise üzücü bir havadis alacağınıza, yakın bir kimsenin vefat haberini duyacağınıza işaret eder. Rüyanızda sıcak su ile boy abdesti aldıysanız hayıra, tüm borçlarınızdan kurtulup tövbe edeceğinize ve ...hayatınızın temiz bir hayat olacağına, akrabalarınızdan büyük bir iyilik göreceğinize, değerli bir hediye alacağınıza işaret eder. Rüyanıza bir çeşmeden boya abdesti aldıysanız, hayırlı işlere girip, rızkınızın bol bereketli hale geleceğine, manevi yükünüzün hafiflemesine, huzuru ve sakinliğe, hakka yolculuğa, dini güzellikleri yaşamaya, yaptığınız duaların kabul edileceğine işaret eder. İşinizde kariyer sahibi birinden manevi destek göreceğinize, başarılı iş hayatınızda yüksek mevkilere ulaşacağınıza işaret eder. Rüyada çeşmede boy alıp namaz kıldıysanız, hem parasal hayatınızda hem de iç hayatınızda huzura ereceğinize, kısmet kapılarının açık olacağına, bol paralı işlere gireceğinize, size uzatılan yardım eli sayesinde arkadaşlarınızın hayır dualarını kazanacağınıza işaret eder. Rüyanızda boy almak için isteyip de alamadıysanız, Birilerinden hayır göreceğinize, düşmanlarınızdan gelecek kötülük için önlem alacağınıza, tutumlu bir yaşam yaşayacağınıza, kişisel gereksinimleri rahatlıkla görebileceğinize, ailenizi geçindirmeyebileceğinize, sosyal yaşamınıza takdir toplayacağınıza, saadetinizin sürekli olacağına işaret eder.